Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri Oğlak Burcu Erkeği çalışkan, azimli, hırslı ve sevecen tavırlarıyla dikkati çeker. Maddiyata düşkündür ve çalışmaktan keyif alır. Para kazanmak konusunda üstüne yoktur. Fırsatları değerlendirmeyi iyi bilir. Tutumludur ve tasarrufu sever. Oğlak Burcu Erkeği güvenilir, kuralcı ve disiplindir. Sistemli ve düzenli olan şeyleri sever. Genellikle şüpheci bir tavrı vardır. Olayları kendi doğrusuna göre değerlendirir ve yorumlar. Duygularını hemen belli etmez. Soğukkanlı bir görünümü vardır. Dostluğa çok önem verir ve dost edindiği kişileri iyi inceler ve seçer. Katı kuralları vardır ve bu kuralların dışına kolay kolay çıkmak istemez. Özgürlüğüne düşkündür ve ikili ilişkilerde karşı tarafın kendisini yönlendirmesinden ve kısıtlamasından hoşlanmaz. Kişiliğine uygun bir kadınla mutlu olur. Sevdiği zaman sadık ve kıskanç bir eş olur. Daha çok akıllı, bakımlı, ne istediğini bilen kişilikli kadınlardan hoşlanır. İlişkileri uzun sürelidir. Evlilik için uygun bir kişiliği vardır. İdeal bir eş ve ideal bir babadır. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için elinden gelen tüm çabayı seferber eder. Oğlak Burcu erkeği ile buluşacaksanız renkli ve şıngırtılı kıyafetlerinizi bir kenara koyun. Onları başka zaman giyin. Bu erkek ilk görüşte birini fark edecekse eğer ışıltıdan farklı bir şey olmalı. Simli, flaşlı, frapan ve çok renkli kıyafetler oğlak Burcu erkeğini etkilemekten çok iter. Bu erkeğin dikkatini oldukça sade giyinen bayanlar çeker. O sade ve koyu renkli kıyafetler içerisindeki gerçek güzelliği görmek ister. Onun için toprak tohumlarında tercih edilmiş temiz bir kıyafet, dikkat ve seksi bir kostümden çok daha fazla etkileyici olur. Buluşma noktasını mümkün olduğunca kararlaştırdığınız saatte gelmeye çalışın. Normalde erkekleri biraz bekletmek adettir. Kadınlar her zaman biraz nazlanmayı severler. Ancak oğlak erkeği istisna göstermeniz gereken bir erkektir. Biraz geç kalmanız ilk dakikadan güven kaybetmenize sebep olur ve oğlak erkeği için güven her şeydir. Erken gidin demiyorum zaten o mutlaka sizden önce buluşma yerinde olur. Tam vaktinde gitmeniz ilk kutuya tik atması demektir arkadaşlar. Buluşma yeri konusunda fikrinizi sorduysa kurumsal çalışanların tercih ettiği mekanlardan önerebilirsiniz. Oğlak burcu erkeği ömrü boyunca kariyer odaklıdır. Yaşı kaç olursa olsun hedefi vardır ve hedefine adım adım ilerlemek için elinden gelen her şeyi yapar. İş hayatında ve iş hayatını anımsatan her yerde kendini rahatsız hisseder. Plazaların ortasında önerdiğiniz mekan onu mutlu eder. Yine buluşmanız esnasında kariyer odaklı ve hedefi olan konuşmalarınız sizden etkilenmesini sağlar. Oğlak Burcu erkenin çok farklı bir espri anlayışı vardır. Normal mizah dışında kara mizahdan da anlar. Dünyadaki birçok ünlü komedyen Oğlak Burcu'dur. Bu sebeple zekanızı ortaya koyan ince espriler onu güldürür. Alıngan kırılgan değildir. Şakanızın özünü anlar. Hem rahatlayacak hem de sizinle erlenebileceğini düşünecektir bu durumda arkadaşlar. Bolak Burcu erkeği olabildiğince açık bir erkektir. Ondan gizli gündemler, sırlar veya saklanan gerçekler beklemeyin. Hem hayatını açık yaşar hem de kendisine açık olunmasını ister. Çünkü akıl oyunlarından hoşlanmaz. Konuşmanızın herhangi bir yerinde sizi anlasın, keşfetsin diye imalarda bulunmayın. Gizli gündemleriniz olduğunu hissettirmeyin, açık olun. Hayattan ve ilişkiden beklentileriniz varsa açıkça dile getirin. Bilmek onu rahatsız etmez. Size saygı duyar, bu durumu kabul eder veya etmez. Buluşmanız nerede olursa olsun ciddiyetinizi kaybetmeyin. Oğlak erkekleri hem alkole hem de gece hayatına dayanıklıdır. En sarhoş hallerinde bile ciddiyetlerini ve sınırlarını korumayı bilir. Kendinizi tüm buluşma süresince bir iş toplantısında gibi düşünün. Sınırlarınızı aşmayın. Özel sorular sormayın. Aranızda ilk buluşma boyunca bir kol boyu mesafe olsun. Sadece sözel sınırlarınız değil beden de sınırlarınız olsun. İlk buluşmada onu öpmeye veya elini tutmaya çalışırsanız o saniye onu kaybedersiniz. Yemeğin sonuna geldiğinizde eğer ikinci bir buluşmayı arzu duyacaksanız bunu açıkça söyleyin. Nerede nasıl buluşmak istediğinizi de ondan hoşlandıysanız bunu da açıkça söyleyin. Açık olmazsınız ilişkinin geleceğini yönetme arzunuz bu yolda sizin de emek harcayacağınız fikri onu mutlu eder. Bu özelliğiniz ile sizden yeterince etkilenmediyse bile size ikinci bir şansı mutlaka verir. Oğlak Burcu erkekleri kendine güvenen insanları yarı yolda bırakmayı sevmez ve kendine güvenen kişileri sürekli çevresinde bulundurur. Güven duydukları ve onlara güvenen kişileri hayatlarında daha fazla bulundurur. Oğlak Burcu erkekleri hiçbir ortamda kendilerini güvensiz ya da silik bir durumda bırakmaz. Oldukça hırslı olan Oğlak Burcu erkeği yapamazsın kelimesini hakaret olarak algılar ve Rekabet duyguları oldukça gelişmiştir. Küçük yaşlardan itibaren ciddi kararlar alabilen oğlak burcu erkeği özellikle 20'li yaşlarından sonra karar alırken oldukça temkinli davranır. Tecrübelerinden ders çıkaran ve her kötü deneyimini iyiye çevirmeye çalışan oğlak burcu erkeği oldukça titiz davranmaktadır. Kendilerine yeten ve azimli bir insan olma yeteneğini kaybetmeyen oğlak burcu erkekleri dışarıdan sert olarak görünür. Ancak ikili ilişkilerinde oldukça güvenilir kişiler olarak karşımıza çıkar. Sahip oldukları her şeye oldukça sadık olan oğlak burcu erkeği minnettar davranmaktan kesinlikle çekinmez. Oğlak burcu erkekleri hırslı ve inatçı bir yapıya sahip oldukları için şayet bu duygularını kendileri için iyi olana yönlendirirse yapamayacakları şey yoktur. Ancak başarı için bir amaca ihtiyaçları olduğu da bilinmelidir. Hedefleri olan ve hedeflerini doğru analiz edebilen oğlak burcu erkekleri oldukça disiplinli davranabilmektedir. Mantıksız olan şeylerden hoşlanmayan oğlak burcu erkekleri akla yatkın olmayan duygularını devre dışı bırakmaktadır. Bazen oldukça sinirlenebilir ancak değer verdiği kişiye ne olursa olsun zor durumda gördüğünde elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevdiği kişiyi pohpohlayan ya da öven bir karakterde değildir. Sevgisini davranışları ile göstermeyi sever. Oğlak Burcu erkeğinin baskın özelliklerinden biri de yönetici ve lider vasıflarıdır. Bu sayede statüsü düşük olsa dahi birilerini mutlaka yönetir. En basit oluşumlarda dahi işin yöneticisi olabilir. Özellikle kendi işini kurmayı başarabilmiş Oğlak Burcu erkekleri mükemmel bir patron ve iyi bir yönetici olmayı başarabilmektedir. İş yerlerinde aşırı ciddiyet ya da aşırı lakayt tavırlara yağ vermedikleri için dengeyi korurlar. Ticari konularda da zekaları ön plana geçerek amaçlarına ulaşmalarını kolaylaştırır. Duygusal ilişkilerinde üstünlük kurmaya çalışır. Eğer hayatınızdaki kişi bir oğlak burcu erkeği ise ipleri elinde tutmak için mutlaka çabalar. Ancak buna rağmen hayatındaki kişiyi oldukça önemlisen oğlak burcu erkekleri bencil, davranmaz ve değer verdiği kişinin mutluluğu için elinden geleni yapar. Görünüşünün aksine duygusaldır. Her alanda yönetme arzusuna sahip olan oğlak burcu erkekleri cinsel hayatta partilerinin isteklerine ve tatminkar olmasına önem vermektedir. Narin ve içten davranmayı önemserler. Bu sebeple de cinsel hayatlarının uzun vadede aşık oldukları biriyle yaşamak isterler. Güven duyduktan sonra oldukça renkli ve hiç beklenmeyen şekillerde hayatlarını kontrol edebilirler. Hem dışarıdan hem de içeriden ciddi insanlardır. Bu durum en samimi oldukları insan için dahi geçerlidir. Bu ciddiyat oğlak burcu erkeklerinin her zaman için harizmalarını korumalarına yardımcı olur. Başarılarında da bu mesafe ve ciddiyetin desteği olduğu elbette ki yatsınamaz. Oğlak burcu erkeklerinin bir diğer olumlu özelliği ise dürüstlükten kaçmamalarıdır. Şayet olumlu ya da olumsuz bir şey düşünüyorsa ve karşısındaki oğlak burcu erkeği ise bunu mutlaka sizi dile getirir. Sevdikleri kişiler için oldukça fedakar olabilen oğlak burcu erkekleri ikili ilişkilerde oldukça iyi ve ideal sevgili kategorisine girer. Yaptıkları fedakarlıkları karşılık bekleyerek yapmayan ve hiçbir zaman patlerinin gözüne sokmayan oğlak burcu erkekleri enay yerine koydukları anda durumu tersine çevirmeyi de bilir. Bir diğer olumlu özelliği ise oğlak burcu erkeklerinin sabırlı olmasıdır. Şayet amaçladıkları bir hedef varsa ömürlerinin sonuna kadar bunun için uğraşabilmektedir. Üstelik yaşadıkları zorlukları oğlak burcu erkeklerinin hedeflerine daha çok odaklanmalarını sağlayacaktır. İşlerinde başarılı olmalarını sağlayan sabırlı mizahları ilişkilerinde de oldukça faydalıdır. Sadakat konusunda iddialı burç erkeklerinden birisidir oğlak burcu. Sadakat konusunu yalnızca ikili ilişkilerde değil, inançlarında, düşüncelerinde ya da alışkanlıklarında da görmek mümkün. Bu sayede oğlak burcu erkeklerinin çevresinde yalnızca gerçek ve iyi dostlarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Fikirlerinin ciddiye alınmasına oldukça hoşlanır. Oldukça detaylı, mantıklı ve sonuç odaklı bir düşünme yetileri olduğu için bu konuyla övünür ve bunun karşısında kişi tarafından fark edilmesinden hoşlanır. Bunun dışında oğlak burcu erkeği karşısındaki ya da içinde bulunduğu topluluğu yönetmekten de çok hoşlanır. Oğlak burcu erkeğinin ciddiye alınmaması ya da dinlenmemesi oldukça olumsuzdur. Sinirlenme sebebi olarak söylediklerinin dinlenmemesi yeterli olacaktır. Şayet bir kişi oğlak burcunu ciddiye almıyorsa hayatından tamamen çıkmayı kabul etmiş sayılır. Bu aşamada oğlak burcu erkeğinin şakası yoktur. Oğlak burcu erkekleri yapacakları bir eylem ya da verecekleri bir karar hakkında en ince detayına kadar düşünmüş, her ihtimali hesaplamış ve ondan sonra karar vermiştir. Bu sebeple de oğlak burcu erkeklerinin kararlarına güvenebilirsiniz. Karakter ve kişiliğine eleştiriyi kesinlikle kabul edemeyen oğlak burcu erkekleri, Ağır eleştiri aldıklarında kırıcı olabilir. Oğlak Burcu erkeğini etkilemek için ilk olarak iyi bir dinleyici olmalısınız. Onun fikirlerine önem vermeli ve fikirlerini nasıl hayata geçirebileceğine dair anlamlı öneriler sunmalısınız. Oğlak Burcu erkekleri genellikle önemsiz gibi görünen hayatlarıyla ilgili küçük ayrıntıları karşısındakini sınamak için verir. Bu ayrıntıların hatırlanması için Oğlak Burcu erkekleri oldukça bu konuda önemlidir. Bununla beraber oğlak burcu erkeğinin güvenini kazanmak için mutlaka sır tutan biri olun. Oğlak burcu sevgilisinin tersi pistir. Genel olarak kafasındaki şeyi yapmak konusunda ısrarcıdır. Öyle ki bu burca neden keçi değil de oğlak diyerek mevzuyu uzatmışlar diye düşünebilirsiniz. Bildiğiniz keçidir aslında bu oğlak erkekleri. İnatlaşırsınız yangın olur, alev topu olur, siz de herkesi de yakar. Sevgiliye minik sürprizler yapmak her zaman hoş karşılanır. Ancak sakın ola oğlak burcunu sürpriz yapmaya kalkmayın. Oğlaklar sürprizlerden haz korkarlar, kızabilirler, gerilebilirler. Aklınıza gelmeyecek tepkide karşılaşabilirsiniz. Lafı uzatmadan kendisine ipucu vermekten direkt aklınızdaki şeyi yapın. Oğlak uçları etrafındakileri kontrol altında tutmak konusunda tutkulu Bu sebeple onun kontrolü dışında gelecek. her şey onu kandırmaya yönelik bir hareketmiş gibi algılanır. Söylediğiniz her şey onun tarafından sizin çizgileriniz olarak algılanır. oğlak burcu sabır isteyen bir burçtur. Öyle sevgili olduk bitti diye bakmayın. Kendisini hırpalandığında ilk önce hırsını sizden çıkaracağı için her nevi kum torbası gibi olmanız gerekir. Herhangi bir şey sinirlendiğinde öfkesini sizin üstünüze söndürme eğiliminde olabilir. Bu gibi durumlarda otomatik prota geçiş yapın. Kendinizi rahat bırakın. Oksijen maskelerinizi takmaya hazır olun. Türbülansa girmiş uçak gibi salının. Durun onun öfkesinin karşısında. İnsan bazı şeyleri önce kendi kafasında değerlendirip sonra değerlendirmek ister değil mi? Öyle. Ama sakın bunu oğlak burcu Sevgiliniz hakkında bir şeyler düşünüyorsanız yapmayın. Çünkü o acaba benim hakkında ne düşünüyor demez. Benim hakkımda hiçbir şey düşünüyor, düşünmüyor şeklinde kurutulara kapılabilir. Aklınızdan geçen dilinizden de geçsin. Onun hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi hemen anında paylaşın. Kendisini daha mutlu hissedecek, de daraltmayacaktır. Oğlak burcu sevgiliniz varsa onun size anlattığı, gösterdiği her şeyi aklınızda tutmanız ve hemen hatırlamanız gerekir. Hafızanız zayıfsa bol bol tomboğlu ve fosfor bakımından zengin besinler tüketin. Unutursanız unutulmaz tecrübeler yaşayabilirsiniz. Bu yüzden hiçbir ayrıntı, ayrıntıyı ıskalamadan sevgilinizi takip etmeniz gerekir. Mümkünse bir not defteri taşıyın ve bol bol not tutun. Hayatınız boyunca istediğiniz şeyler bütün elinize geçmemişse bırakın kişisel gelişim kitaplarını atın bir kenara gidin helal sütlemiş bir oğlak burcu sevgili bulun oturan aşağı oğlakla sevgililerin arkasında duruşlarıyla onların başarılarından beslenişleriyle çok özellerdir sevgilisi oğlak olanın sırtı yere gelmez yürür gider mevcut bir sevgiliniz varsa başınızdan atarsanız gidin bir oğlak burcu sevgili bulun arkadaşlar Videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımız orada. Abone olmayı, izlemeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.